Miniatur, sevimli ve şerinsiz köpeklerinden devasal Tibet Mastiff ırkına kadar birçok ırkın üretimi ve satışında 21 senelik profesyonellik. Köpek Dünyası www.köpek.tc 0532 343 8041